Savunma ve havacılık sektörünün önemli bir kolu da uzay. Bu videomuzda sizlere uzaydaki keşif uydularını anlatacağım. Ülkemize ait uzayda kaç gözlem ve keşif uydusu bulunuyor? Hangi teknolojiler kullanılıyor? İşte uzaydaki gözlerimiz. Türkiye son yıllarda yerli ve milli teknolojiye sahip uydu için çalışmalarını arttırmış durumda. Bu konuda... Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ ve TÜBİTAK Uzay teknoloji geliştiriyor. Keşif uyduları konusunda en son devam eden proje ise İMECE. TÜBİTAK Uzay tarafından yapılan Türkiye'nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu İMECE bu yılın son çeyreğinde uzaya gönderilecek. Fırlatma tarihi geçtiğimiz gün Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. Twitter hesabından Kahraman Kazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Törenine katılan Varank, TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Varank'a ziyaretinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve TÜBİTAK Enstitü Müdürü Mesut Gök'ten eşlik etti. Varank güneş paneli açılma testleri için hazırlıkların yapıldığı İMECE uydusunun uçuş modelini inceledi ve çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Uydunun güneş paneli açılma testleri başarıyla bakanın katıldığı teste tamamlanmış oldu. Kalkınma Bakanlığı'nın 2013 yılı yatırım programında yer alan İmece Uydu Sistemleri Altyapı Projesi'nde Bilsat, Rasat ve Göktürk 2 tecrübeleri yansıtılacak. Hedef, metre altı uydularda kullanılabilecek uydu alt sistemlerinin ülke içinde geliştirilmesi ve gereken altyapının kurulması. Müzik Proje kapsamında geliştirilecek metre altı çözünürlüklü Elektro-optik uydu kamerası, haberleşme sistemi, yıldız izler, güneş algılayıcı, elektrikli itki sistemi, tepki tekeri, faydalı yük, veri kayıt sıkıştırma formatlama birimi ve yeni nesil uçuş bilgisayarının yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularında kullanılmasıyla uzay tarihçesi kazandırılması ve ekonomik bir değere dönüştürülmesi hedefleniyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen İMECE Uydu Projesi'ne 2017 yılında başlandı. Hedef, bu yılın yani 2022'nin son çeyreğinde fırlatmanın tamamlanması. İmece Uydusu sayesinde Türkiye kendi elektro-optik kamerası ile metre altı çözünürlüklü görüntüleri elde edebilecek. Uydu 680 kilometre güneşe eş zamanlı bir yörüngeye oturtulacak ve hizmet ömrü 5 yıl olarak planlanmış durumda. Görüntü alanı bir kare için 13.9 km'ye 16.2 km. Uydunun toplam ağırlığı ise 800 kg olarak planlanmış durumda. İmece uydusunun çözünürlüğü ise PAN 0.99 metreye MSI 3.96 metre. Uydunun Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılamak üzere İmece altyapı projesinde geliştirilen alt sistemlerle uzaya gönderilerek kritik uzay teknolojilerinde yurtdışı bağımlılığının en aza indirilmesi hedefleniyor. Özellikle görüntüleme, haberleşme, uydu yönetim ekipmanı, elektrikli itki, güç ve yönelim belirleme alt sistemlerinin milli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacak proje yurt içi ve yurt dışı pazarında da yer alacak katma değeri yüksek ticari ekipmanlara sahip olacak. İşte Türkiye'nin gözlem uyduları. İlk gözlem uydumuz olan Bilsat için çalışmalar 2001'de başlatılmıştı. İngiltere merkezli Surrey Uydu Sistemleri Teknoloji Şirketi ile yapılan ortaklık sonucunda Türkiye'nin ilk yapay yer gözlem uydusu olan Bilsat geliştirildi. Bilsat 27 Eylül 2003 tarihinde Rusya'nın Plesetsk rampasından Cosmos-3 fırlatma aracıyla uzaya gönderildi. 5 yıllık bir görev ömrüne sahip olmak üzere tasarlanan Bilsat, 686 kilometre irtifada güneş ile eş zamanlı bir gönülgede bulunuyor. 2006 yılının Ağustos ayında görevi sona eren uydu, Türkiye'deki uzay çalışmalarında çok önemli tecrübelerin ve gözlemlerin elde edilmesini sağladı. Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olan Rasat uydusu TÜBİTAK Uzay'ın öncülüğünde 17 Ağustos 2011 tarihinde Rusya'dan uzaya gönderildi. Dünyanın çevresini 50.000 defadan fazla turlayan Rasat 19138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin200 kilometre kare görüntü çekti. Tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen uydu halen faaliyetlerine aktif olarak devam etmekte. 18 Aralık 2012 tarihinde Çin’den uzaya fırlatılan Göktürk 2 uydusunun tasarımı, üretimi ve test süreçleri için gerekli tüm teknik işlemler, milli olanaklar kullanarak gerçekleştirildi. Göktürk 2, test sürecinin ardından 2014 yılı başında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. 2016 yılında uzaya gönderilen Göktürk 1 uydusu, hem sivil hem de askeri uygulamalar için çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlayan ve bu özellikleriyle en gelişmiş sistemlere sahip keşif ve gözlem uyduları arasında yer almakta. Dünyanın herhangi bir yerinden keşif yapmak için tasarlanan 0.50 metre çözünürlükte uydunun ömrü 7 yıl olarak öngörülmekte. Türkiye'nin uydu teknolojileri alanındaki yatırımları sürerken gelecek yıllarda gönderilmesi planlanan yüksek çözünürlüklü IMECE adlı gözlem uydusunun geliştirilmesine yönelik çabalar da halen devam etmekte.